Bugün 15 Eylül 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Başak Burcu'ndaki güneşle uyumlu üçgen açı yapacak. Güne huzurlu ve dengeli enerjilerle başlayabiliriz. Zihnimiz para ve maddi kazançlara daha fazla odaklanırken planlı ve güvenli hareket etmek isteyebiliriz. Bazı konularda da tutucu ve inatçı olmamız mümkün. Öğle saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız güçleneceği için sanatsal faaliyetler ve hobilerle ilgilenebiliriz. Aşk ve romantizm alanında da keyifli gelişmeler olabilir. Bugün doğada zaman geçirmek, toprak ve suyla temas etmek çok faydalı olabilir. Boğa burcundaki ay 15'inde 8'de Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak ve boşluğa girecek. Güçlü ve güvende hissedebileceğimiz öğleden sonraki saatlerde iş ve özel konularda da başarı elde etmemiz mümkün aile büyükleri annemiz ve çevremizdeki kadın figürlerinde güçlü desteklerini hissedebiliriz akşam saatleri keyif ve konfor alanlarımıza çekilip dinlenmek ruhsal derinleşme ve tefekkür içinde çok uygun olabilir ay gece 23 16'da iki burcuna geçecek sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun